ilaçları kesmeden beraberinde bunları da kullanacaksınız. Ve e, doktorunuzla görüşerek bu ilaçları, verdiği ilaçları azaltabilirsiniz. Ama hekiminize de mutlaka bilgi vereceksiniz. Bunlar sinirli ot, özellikle sinirli ot burada çok etkili. Beraberinde yulaf samanı da var. Bir de yaban kekiği. Yaban kekiği ile sinirli otu beraber hazırlayacaksınız. Biz bunu size yazdırırız. Telefonda fonda bir şekilde göndeririz. Astım bronşit için bulunmaz bir nimettir bu. Ee, keçi boynuzu, pekmezi de.